Selamünaleyküm. aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Öncelikle Özellikle Reşatı'nın notu üzüldü, felaketlerden dolayı. Befaketlerimlere Allah'a rahmet diliyoruz. Gelecek alanlara sabır, sıhhat, atı, acil bir durum. Allah sabır versin herkese. Biz, kaldığım üzerinden de var mı sorularımız var, o da aksan olmuş olsun. 140.9. sayfada yız. Arapça olarak da iki yüz düğünlük sayfa. Bazen kontrol etmemiz gerekiyor. İki yüz düğünlük Arapça olarak da. Şimdi en son, Muhammed Müşşibir'in e, görüşlerini, Madi değerlendirilmesini okuyorduk. Burada genel olarak, İmam Müşşibir'in, Muhammed Müşşibir'in görüşlerini aktardıktan sonra, katıldığı noktalar oluyor, katılmadığı noktalar oluyor veya yöntem savaşından eleştirdiği noktalar oluyor. Bu okuduğumuz kısımlarda e, İmam Hatırliği ilmiş şerididir, e, cevap verilmeye değer olmayan sorulara dikkat cevap verilmesi veya cevap verilmen gereğinden fazla sözü uzatmakla e, eleştiriyor, Böyle yapmaması gerekiyor diyor. Şimdi o dönem için İmam Hatırliği'nin bunu niye dinleme getirdi Yer niye sordu veya niye bu kadar sözü uzat verdiği soruların denzeri günümüzde, liselerde, internet ortamında sorular sorular. Demek ki o dönemde insanlar e, akıllara gelen input soruları sormuşlar, cevabını araştırmışlar. Bugünkü okuyacağımız kısımda gene böyle bir soru. Şimdi İbn-i e, kendi kendine bazı şeylere dair ancak zorluk çıkarma merakı olarak görülebilecek sorular sormuştur. Yani kendi kendine sorup cevapladığı sorular. Yukarıdaki okuduğumuz kısımlarda, yukarıda okutulmuş kısımlarda e, münhitlerin sorduğu sorular da vardı, onlara da cevap vermişti. Ama burayı İmam Hatice İngiliz kendine e, zorluk çıkarma merakıyla, bu merak sebebiyle soru, cevap vermeye çalışmış. Aslında zorluk çıkarma maksatı soru sormanın hakkı, çok ile ilgili olarak açıkladığımız üzere onu bu davranıştan alıp şekilde teybit etmektir. Delillerle istiklerle bulunmak değildir. Şimdi buradan şunu söyleyebiliriz birinci açısından. Karşıdaki kişi e, soru sorarken e, öğrenme amacıyla veya ciddi anlamda değer vererek sormuyor, talıkayı e, almak, talıkayı e, almak, alaya almak. Bu amaçla bir soru soruyorsa, o soruyu ciddi alıp cevap vermeye çalışmak da e, ilmin izzetine de yani Orada talı öğretmeni fark edip, onu ciddi alıp cevap vermemesi gerekiyor. Ebu e, Manz-ı de burada, bu soruyu bu kabilden geliyor. Yani bu soruya e, ilmi olarak cevap vermeye çalışmaması gerekiyor diyor. Nitekim e, Allah ile ilgili olarak şöyle sorduklar. Allah her şey kadir değil midir? Her Allah Allah'a etmez mi? Cevap olarak evet, kadir de demiştir. Her şey gücü yeter. Sonra şöyle demiştir. Allah'ın her şeyi gücü yeterse o zaman dünyayı bir yumurtanın içine sokabilirim. Veya günümüzde ne sosyal medyoluluk dolaşıyor veya gençler arasında işte Allah kaldıramayacağı bir dağ yaratılıyor gibi. İbn-i de bu soruyu sormuş. Allah her şeye kadir mi? Evet her şeye kadir. Allah her şeye kadirse o zaman dünyayı bir yumurtanın içine sokabilir mi? Cevap olarak şöyle demiş i̇bn Bu soru çelişki içerir. Çünkü yumurtayı dünyanın büyük kırmayı gerektirir. Çünkü yumurtayı dünyadan büyük kırmayı gerektirir. Oysa Allah dünyayı yumurtadan geri çıkarmıştır. Zira yumurta dünyanın bir parçasıdır. Şimdi bu kısım alıntı kısım. İlmişek dahi kısım. Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. İmam mağduruydu. Bizim bu soruya cevabımız şöyledir. Kişi bu soruyla yumurtayı alemin bir düzgül olarak tutmayı kastetmişse bu imkansızdır. Yani yumurta evrenden bir parçadır. Evreni evren olarak kabul edip, yumurtayı da evrenin bir parça olarak kabul ediyorsa, hanımın bu şekilde yaptıysa, evren büyükken, yumurta da küçükken, bu özelliklerini korurken, e, alemin, evrenin içine girmesi imkansızdır. Çünkü bu varsayım, durumları değişmeden parçanın bütüne, bütünün de parçaya dönüşmesini gerektirir. E buradaki önemli kısım burası. Durumları değişmeden, bunun olup olmayacağı soruluyorsa, bu soru imkansız çünkü yumurta küçük evren büyük. Aynı şekilde Allah kaldıra meceda yaratılıyor. Yani Allah'a Allah olarak düşünüp daha da daha olarak düşünüyorsan bu soru anlamsız hale geliyor. Bu çelişkidir. Çünkü çelişkidir. Yumurtaya ve dünyanın başka bir yüzüne, dünyanın sokulması iki şekildedir. Ama bu olabilir mi? Yani evren evren olarak kaldı, yumurtada yumurta olarak kaldı zaman imkansız. Çelişkili, soru çalışılıyor. Ama bu mümkün mü yani yumurtaya veya dünyanın başka bir, mesela toplu iğnenin ucuna? Dünyanın, evrenin sokulması olabilir mi? İki şekilde olabilir. Bu da İmam Hatöydenin farklılığı var. Yukarıda İzni Şebet soruya cevap vermişti. E, dünya dünyayken, yumurtada yumurtayken olamaz demişti. İşte burada İmam Hatöydenin farkı ortaya çıkıyor. E, akla gelebilecek. Diğer ihtimallere de cevap veriyor. Olabilecek diğer ihtimallere de cevap veriyor. İşte bu kısımda İmam mağdur Diyor ki iki şekilde bu mümkün olabilir. Biri yumurta ve dünyanın kendi halleriyle kalmasıdır. Bu Muhammed bir şerifle zikrettiği sebebi imkansızdır. Yani yumurta yumurta olarak evren evren olarak kalırsa bu imkansız. Bununla kastettiği dünyanın küçültülmesi veya yumurtanın geliştirilmesi ise böylece ya dünyanın sığması ise Allah buna kadirdir. Yani şu iki şey, de olabilir nasıl olabilir yumurta Allah onu farklı şekilde büyütebilir o zaman evren içine girebilir veya evreni küçütebilir evreni küçük yumurtayı koyabilir bu iki durumda olabilir ama durumlar aynı kalmak şartıyla parçanın üstünün içine girmesi imkansız ee, başarıya ulaştan önce Allah'tır Allah kaldıramıyor daha da Allah'a sonrası üstü, sonrası e, sıfatlarla kabul ettikten sonra e, kaldıramayacağı yeri cümle hakkında, bir cümle Allah Allah'ta birikili hale gelir. Fakir Allah ona emanet edesini söylemiştir. Kitap sahibi bilmiş edip, bu da bize şunu gösteriyor. İman mağduriği bilmiş edip kitabına okuyarak hatırlayabileceğimizden. O yüzden yukarıdaki metinlerde kınak işi koyduk gerekli yerlere. Çünkü kınak aldığı belli. Kitap sahibi e, Muhtezine mesabini benimsemiştir. Muhammed bin Şebil. Muhtezine mesabini benimsemiştir. Bu mesabin anlayışına göre Allah sivilsinin ve daha büyük devirlerin fiilini yaratmaya kadir değildir. Çünkü ona göre bu fiillerin yaratıcısı sivilsinin ve diğer faillerin kendisidir. Bütün bunların fiilleri kudret içinde yer alır. Üç çekirdeği veya bu fiillerde kudret Allah'tan başkasına aittir. Böylece muhtezile aklen mümkün olan şeylerin çoğuyla ilgili olarak Allah onun her şey kadir olduğunu kabul etmeye yanaşmamıştır. Dolayısıyla bunlar liderine aklen imkansız olan şeylere devre getirerek karşı çıkmak amaçlıdır. Şimdi buradaki at yapıyla yerde insan fiilleriyle ilgili e, teklif ve insan fiili taksamında insan fiili yaparken e, kendi fiili yapar, Allah'ın verir olduğu fiille yapar. Allah'a muhtaç değildir. İhtiyar e, kabul ettiği anlamı İstitahat kabul et değil olduğu için, evet, yaparken Allah muhtaç değil. Dolayısıyla Allah'ın dışında Kıbrıs sahibi bir düşünerek yorum yapıyor. Ama muhte insanın dışındaki diğer canlılarda da, yani sivrisinekte veya diğer canlılarda da e, istitahat kabul et değil diye söylüyor mu? Sivrisinek bulunurken ödülenken Allah'a yaratmaksızı yapıyor diyor mu? Ona da bu tepada bakıp çek etmek lazım. Yoksa İmam Hatice'dir burada bir sübjektif mi davranıyor? Onu teyit etmek için. Sonra i̇bn kendi kendine şöyle sorar. Allah kendisinin bir benzerini yaratabilir mi? Bu da aynı şekilde yukarıdaki soruda olduğu gibi. Allah kendisinin bir benzerini yaratabilir mi? Şöyle cevap vermiştir i̇bn Bu imkansızdır. Çünkü bu varsayım bir yaratılmış varlığını kabul etmeyi gerektirir. Allah kendi benzerini Dediğin anda bir kere benzerlik ortaya çıkmış olur. Kendisinin benzeri. Ee, o zaman yaratılmışlığı kabul etmeye gerektirir. Yaratılmışlık ise sonradan var erilmişliktir. Dolayısıyla Allah Kadir'dir. Dolayısıyla yaratılmış olan onun gibi olamaz. Bu İbn-i verdiği cevap. Ee, bu soruyu Kudret Hakkı'nda da sorar. Yani İbn-i aynı şeyi Kudret Hakkı'nda da sorar. Yani Allah kendisinin Kudret bir Kudret yaratabilir. Kendisi kudret, kadir gibi birini yaratabilir. Birinci soru gibi bu da imkansızdır. Yine şöyle söyler İlnişep'in, Allah'ın kendisinin veya kudretinin benzerini yaratması varsayımı bir maddi yaratılmışın varlığını kabul etmeye gerekir. Maddi yaratılmış şey ise ya onun yaratmasının izlerini içeren bir isimdir ya da kendi başına var olamayan arazıdır ve kendi hadisi olduğuna delalet eder. Burada da arazın tamam çıkmış oluyor İlnişep'te göre. Kendi başına var olamayan araz. Oysa Allah ikisinden hiçbirine benzemez. Yani Allah isim dediğimiz birleşik de değil, başkasına muhtasılık araz da değil. Oysa Allah içinden hiçbirine benzemez. İddiş-i şöyle demiştir. Ayrıca her sonradan var edilen şey yok olabilir. Ne var ki Allah tarafından kendisinin benzeri olarak yaratıldığı farz olunan şey yok olmaktan yücredir. Çünkü yok olması imkansız bir şey, yani Allah gibi olmaktadır. Ayrıca Allah hakkında vakit imkansız için bu farz olan benzeri hakkında mümkündür. Şimdi burada Allah kendi gücü yaratırsa, kendisine benzeri de şöyle olur diye cevap veriyor. Bu İbn-i Şebbim'in usulü. İmam Matöyüdin'in burada diyecekleri var. Şey şöyle demiştir, İbn-i Şebbim'in üzerinde dikkatle düşmeyin kimse, Soru soranın sorusunda akle mümkün olan şeylerle ilgili konuşma alışkanlıklarına sattığını görür. Yani şuradaki soru ve verilen cevaplara bakarsa diyor, soru soranın sorusunda akle mümkün olan şeylerle ilgili konuşma alışkanlığına saptığını görür. diyor. Biliyorsunuz, akle mümkün olan şeyler var, akle muhal olan şeyler var. Yani akle muhal olan, muhal olan bir şeyi mümkün gibi görüp konuşmak o tutarsızdır. Yani burada nereyi kastediyor? Allah sinler hiçbirine benzemez. İbn-i şöyle demiş. Ayrıca her sorudan var edilen şey yok olabilir. Ne var ki Allah tarafından kendisinin benzeri olarak yaratıldığı farz olan şey yok olmaktan yücedir. Yani bir kere kendisinin benzeri bir şey yaratıldıysa, yaratılmasını kabul ediyor, sonra onun yerde olmasından bahsediyor. Oysa hiç bunu kabul etmemesi gerekiyor. Yani bu muhal. Ee, İbn-i Şebi'nin sözler üzerinde dikkat edilsin de, sorusunda da, sorusun da mümkün olan şeylerle ilgili konuşma alışkanlıklarından sattığını görüyoruz. Çünkü o şöyle sormuştur, Allah kendisini benzerini yaratabilir mi? Yani bir kere Allah'ı Allah olarak e, yaratılmışlıktan yüce diye kabul ettikten sonra, bir de ona sen e, kendisinin benzeri yaratabilir mi? ifadesini kullanamazsın. O zaman haşa Allah, Allah olmaktan çıkar. E, dolayısıyla, Hiçbir şekilde Allah'la yaratılmıştık yan yana gelmiyor diyoruz. Onun benzeri olan cisim, aras, hadis ve yok olabilen olmaz. Çünkü benzer bu özelliklerden biri olursa onun benzeri olmaz. Yani eğer benzeri yaratabilirim, de, yaratabilirim ne demek? Cisim olması demek, aras olması demek, hadis olması demek, yok olabilen demek. Yani bunlar kabul ediliyorsa o zaman Allah da bu sıfatlar olamaz. Dolayısıyla benzeri yaratılmak zorundaydı. Evet. Benzer de bu özelliklerden biri olursa onun benzeri olmaz. Soru sahibi ise böyle bir benzeri varsayarak sormuştu. Yani benzer olur da nasıl oluyor? Varsaymış. Bir bu varsayımı bile kabul etmek gerekirdi. O, o varsayılan benzeri ilişkin cisim, aras, hadisle yok olmamak gibi nitelikler o benzerin varlığını net eden özelliklerdir. Sühvet ancak Allah'tan gelir. Dolayısıyla soruya baktığımız anda Allah kendisinin kudret gibi bir kudret yaratabilir mi veya Allah e, yaratabilir mi dediği anda şuradaki yaratmayı yaratma şekilde kabul etmemek gerekir. Yaratılmışsa, yani neredeki özellikler, bir aranızda Tadistir, bunu ile ilgili kullanmamak gerekir. O yüzden ilgilenip bu arada ki sorun cevap kısmında bunlar kimse diyor Kur'an'ın Soru şartında aklen mümkün olan şeylerle ilgili konuşma anlaşmalarından saplarına gözüküyor. Yani aklen mümkün olanlar, aklen muhal olanlar, muhalide mümkün gibi görüp cevap vermek hatalı demek. Aslında daha önce Mu'tezile'ye bundan daha açınıp söylemiştik. Yani Mufaide'ye benzer ifadelerle Mu'tezile'ye daha önce hiç söylemiştik. Ancak onlara başka bir eleştiri yöneltilebilir. Onlara göre, yani Mu'tezile'ye göre Allah'ın yalan sefiklik ve zulüm isteme kudreti vardır. Halbuki bu özelliklerden biri Allah da olacak olsa, rububiyeti geçersiz olur. Allah da yalan, sefiklik ve zulüm istemek kudreti vardır. Halbuki bu özelliklerden biri Allah da olacak olsa, rububiyeti geçersiz olur. Yani yalan, zulüm yani sefik, zulümle yan yana gelmemesidir. Sonra Allah'ın bunları istemesi mümkün değildir. Niye? Allah'ın bundan işlemesini hükümde gülmesini kuruyor. Çünkü daha bir şey geçmişti. Bir adalet, her şey yerli yerine koymak, bir, bir, bir her şey yerli yerine koymak demektir. Allah e, adildir, hakimdir. Dolayısıyla yalan, olmayan bir şey koymak demek. Şefiklik, yanlış yerde kullanmak demek. Zülüm, e, hakkı e, yanlış yerde kullanmak demek. Dolayısıyla Allah adildir, hakim olduğu için bunlar Allah hakkında söylememek gerekir. Bu yüzden İbn-i şöyle desin. Yani nasıl desin? Allah böyle şeyler yaratabilir ama bunu yapmaz. Evet, bunu yapmaz. Yani Allah yarar sefitlik ve gülün istemez. Çünkü sonradan var olanı kadim yapmak, yok olabilen yok olmaz yapmak ve üzerinde yaratma etkisi olanı bu etkiden uzak kılmak ancak kadimi hadis kalıcı geçici ve hikmetli sefit yapmak şaşıtlı olduğu takdirde şaşıtlı olabilir. Şimdi hmm. şöyle desin, ne desin? Allah bunu yapmaz. Allah yaratab yaratabilir. Yani yaratıcı bir kişi iradesiyle yaratılamayı terbiye etmişse yukarı geçmişti. İradesiyle terbiye ettiği şeyi Allah yaratır. Biri zulüm üstlenen iradesiyle terbiye etti. iradesiyle terbiye ettiğini istemesini Allah yaratır. Ve bu kişinin irade birine mülhal etmez. Ama bunu yapmaz. Çünkü sonradan var olan kadim yapmak, Yok olabilen yok olmaz baki yapmak ve üzerinde yaratma etkisi olanı etkiden uzak kılmak ancak hakimli, hadis kalıcı, geçici, hikmetli, sefi yapıcı olduğu takdirde çalıştırılıyor olabilir. İkinci gruptaki şeyleri hiren yapmak imkansız olmakla beraber güç yetimleridir ise muhtecilerin öğretisine göre birinci gruptaki şeyler de aynı hükme tabidir. Oradan motocere, olabilirdik açısından bir eleştiriler bulunuyor. Bizim öğretimiz ışığında, bizim anlayışımıza göre, Allah'ın dengenin yaratması sorusunun imkansızlığını temellendirmek ve açıklamak kolaydır. Bu devleti sorudum diye ekleme yaptım. Bizim öğretimiz üzerinde Allah'ın herhangi yaratması yaratabilir mi diye kadar soru soruluyordu. Bu sorunun imkansızlığını temellendirmek ve açıklamak kolaydır. Şöyle ki niye kolaydır? Yüce Allah'ın kudret altına girmesiyle iki iptir olmak imkansızdır. Yani Allah'ın kudret e, girmesi, birinin kudretin altına girmesi veya bir şeyi eee onun üzerindeki şeydirilebilir olması Allah hakkında düşünemez. Allah yüce, sonuçlu, yaratıcı, sonuçlu psikiyatlara sahip de onun adis özellikleri de düşünemezsin. Bu imkansız. Dolayısıyla başkasının kudreti altına girdiğini ve böylece o başkasının kudreti sayesinde Allah'ın dengi olduğunu söylemek Allah'tan denkliği uzaklaştırma çünkü Allah'ın kudret altına girmesi imkansızdır. Diğer ile kudret sayesinde bu imkansızlıkta ona katılır. Kudret ancak Allah'tan. Yani işin özü görüp dolaşıp kudreti yere veriyor. Yukarıda fikrinin Özelliklerini koruduğu halde imkansız ödüyordu. Nasıl? Ee, durumları değişmeden parçanın bütününü, bütününü de parçaya dönüşmesi bu imkansız. Yani Allah'ı Allah olarak soğuz ispatlarla kabul ederken bir de onun benzerini yaratmak söylemek bir çeşke. Aynen evreni evren kabul ettik, yumurta yumurta kabul ettikten sonra evrenin yumurtaya girmesini düşünmek bu imkansızdır. O açıdan gönlü dolaştı ne dedi? E bu sözler üzerinde düşünen kimse soru soranın sorusunda akle mümkün olan şeylerle ilgili konuşma alışkanlığı, akle mümkünü, akle muhali, bunlardaki konuşma alışkanlığından sattığını, Bunu dışına çıktığını görürsünüz. İstersen şöyle de diyebilirsin. Yani yufarda e, muhteşemlerin anlayışını kabul edersek niye sebep olabileceğini söyledi cevap olarak istersen şöyle de diyebilirsin, Allah dengini yaratabilir mi şeklindeki soru çelişkilidir. Çünkü Allah dengini yaratabilir mi demiştir. Allah dengini yaratabilir mi demiştir. Oysa onun dengi yaratılmış, yaratılan olamaz. Evet bunu da yapılan şey soruyu analiz etmek. O yüzden e, bugünkü okumaya başlarken aynı şeyi söylemiştik. Bir kişi soru sorduğu zaman e, taralı mı gerçek amaçla mı soruyor talgu geçme amacıyla mı soruyor ona dikkat etmek gerekiyor yani öyle e, bir soruyu kıyım etmek gerekiyor saçmalık sata soru sorup seni taralı geçiyor şey olabilir e, cevap vermeye devmem devmem soru da olabilir e, soruyu analiz etmek ona göre kıyım cevap ver vermek gerekiyor burada da yine diyor de onu yapıyor Allah dengini yaratabilir mi sorusunu kıyım Allah dengini yaratabilir mi demiştir oysa onun dengi Yaratılmış, yaratılan ol olamaz. Ya soru bir çelişkili. Çünkü Allah yaratılmış olmadığında, denginin yaratılmış Denkliği ortadan kaldırmak Evet, Allah'ın özellikleri, hadim, fâtiği kabul edip böyle düşündükten sonra bir de bu yaratabilirim dediğin anda o zaman o Allah'ın özelliklerini kabul etmemiş sonuç çıkıyor. Allah'la yaratılabilir mi kendiniz hale geliyor. Dolayısıyla o bu sözü sanki şöyle demiş olur. Allah, yaratıklardan önceden bir benzeri olmayanı yaratabilir mi? Allah, yaratıklardan önceden bir benzeri olmayanı yaratabilir mi? Yani şu soruyla şunu şunu kastediyor. Allah dergini yaratabilir mi derken, Allah eşi benzeri olmayan, benzeri şekilde içtikten, önceden hiçbir benzeri olmayan bir şey yaratabilir mi? Bir başkası Allah'ın bulunduğu hal üzere olursa, yani onun dengi olursa, Allah kendisine özel varlığı geçersiz olur. Böylece o başkası eşyanın kendisi sayesinde var olduğu varlık olur. Kuvvet, emret Allah'tan gelir. Asıl olası ki, Yüce Allah'ın ilahlığı, dengi ve misali olmaktan yüze olması sayesinde huzur bulmuştur. Yani Allah'a biz Allah deriz. <gülüyor> dengi olmaması, misallik olmaması, bunlardan yüce olması, sayesinde sahip olmuş. Allah, dengi ve misali olmadığı için ilahtır, Allah'tır, mazuttur. Dolayısıyla ilahlığını geçersiz tutacak, benzerinin olması imkansız. O yüzden Allah ve benzeri birbirini ekstraatı gibi götüren ifadeler Allah'ı sonsuz sıfatlarla kabul ettikten sonra benzeri kelimesini hiç kullanmamak gerekiyor. Orkenin içinde çalıştığı çünkü Allah yaratılmış olmadığından zenginin yaratılmışlığı, zengini ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla bu sözü sanki şöyle demiş olur. Allah yaratıklardan önceden bir bezele olmayanı yaratabilir mi? Bir başkası Allah'ın bulunduğu hal üzere olursa, yani onun dengi olursa Allah gibi, Allah'ın kendine özel varlığı geçen olur. Bu imkansız. Böylece o başkası eşyanın kendisi sayesinde var olduğu varlıktır. Tabii yani Allah dediğimiz... Ee, kainatı, yokluktan varlığı çıkartan. Asıl olan şu ki, Yüce Allah'la bu Allah'lığı, ilahlığı dengi ve misali olmaktan ilgili olması sayesinde sabit olmuştur, bilinmiştir. Allah dengi ve misali olmadığı için Allah'tır, ilahlık. Dolayısıyla ilahlığını gerçersiz kılacak, benzeri kullanıma imkansızdır. Yükşehir Şebid'in konuştuğu yön itibariyle Allah dengini yaratabilir mi? ifadesi Çelişkilidir. Yani Allah ifadesiyle, ismiyle, dengi kelimesinin yan yana gelmesi kendisinde çelişkilidir. Bir ay ifade dengin yaratılmasından bahsetmekte. Yani denk olanın yaratıldığından bahsetmekte. Ve onu yaratmış bu saygıları. Dengi yaratılmışsa o zaman Allah da yaratılmışsa onu çıkıyor. Aşağı. Bu olamayacağı için bu soru çelişkilidir. Oysa bir yaratıcı tarafından yaratılmış bir şeyin, kendisinin varlık sebebi olan yaratılmışlığı ortadan kaldırılması şartıyla var olması mümkün değildir. Çünkü bu takdirde varlığı ortadan kaldırılır. Dolayısıyla bu tren gibi 12'ni yarattı, 12'ni yarattı diye sonuza kadar gidemediği için bunun bir sıfırdan başlaması, hayatın başlangıcı gerekir ki şu anki modern bilim teknolojik gelişmeler sonunda ulaştıkları sonunda şunu söyleyebiliyorlar. Evren şu noktada var oldu, şu hayat yok, çok etkiler hayvan yok, yok başladı. Bu noktada insan başlıyor diye, hayatın bir başlangıç noktası bilinebiliyor. Dolayısıyla evet, bu varlığı kendisine daya dayandırıldı, başkasına benzemeyen, sonradan olmayan, haciz bir nekliğe var ki biz ona Allah diyoruz. Ayrıca Muhtizli'ye göre, Allah önce yaratıcı değil, ilk sonradan yaratıcı olmuştur. Bunu Bunun de bir sınıfların hangisi olması, Allah'ın halih ismini e, lakat gibi düşünüp, bunun e, yarattığı zaman gerçekten bu ismini aldığı gibi düşünmeleri ona aktar, diyor ki Mufezle'ye Allah yaratıcı değil, sonradan yaratıcı oldu der. Böylece de İbn-i bu yönden Allah'ı sayesinde yaratıcı olduğu tükret altına sokmuştur. O halde başka yaratıcı olmayı da Allah'ın kendisini bu şekilde yaratması sayesinde yaratıcı olan bir varda ne için görmüyor? Nitekim Allah da bir başkasını yaratmak suretiyle yaratıcı olmuştur. Yani Muhtemelen'in İbn-i Svaktak hadistir, anlayışı da bu açlar diyor. Sonra İbn-i Allah hakkında şöyle bir soru yönetilir. Allah eşyayı, evreni yaratmadan önce, evreni yaratma kudretine sahip miydi? Yani Allah evreni yokluktan varlığa çıkartmadan önce, e, bu evrenin yaratma kudretine sahip miydi? İbn Şebük'e bu soru yöneltilir. İbn Şebük bu soruya evet sahip cevap verir. Allah evreni yaratmadan önce yaratma kudretine sahip miydi? Evet cevap verir. Onun sebebi, adetin engellenmiş olmasıdır. Eğer evet değil de hayır deseydi hiçbir zaman evren varlığa çıkmazdı. O yüzden hayır diyemiyor, evet cevabını veriyor. Çünkü e, hayırlısı aciz sistemi demek veya isim soru da kalacak. Aciz sistemi de engellenmiş demektir. Yani öncesinde kadir olmasaydı, sonra da kadir olamadıklarını hiçbir yaratmak ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla sonradan yaratılmış varlığı, Allah'ın onu daha önce yaratma kudretine sahip olduğunu gösterir. Yani evrendeki varlıklar var olmuş olması, bunların Allah'ın yaratma Kudretiyle ortaya çıktığını gösterir. Allah buna sonradan meydana gelen bir kudretle değil, zatıyla kadirse, dünyayı ve sayılamayacak kadar çok değerlerle yaratmak kudretiyle mevcuttur. Buradaki dönük ulaşmamız noktada, bu yaratma isminin, akisti isimli, lakatma e, bilgi sınavların hali ismi değil mi? Dönük ulaşıp, geldiğimiz nokta orası, İkinci olarak da bu isim olarak kullandığımız kadir, alim gibi isimlerin mastarlarını Allah'a sıfat olarak kullanıp kullanmayacak. İbn-i e diyor ki eğer Allah şey, varlığı yaratmadan önce aciz diyemiyorsak, diyemiyorsun, alemde varsa e, bu varlığı için Allah'ın yaratmasına muhtaç, kudretine muhtaç. Dolayısıyla Allah kadir ise kudret diye bir sıfat da var. Hakik, Allah'ın rahmet, Elif'in şöyle demişti. İbn-i şöyle söylemiş: Allah dışarıdan gelen bir kudretle de değil, zatıyla kadirse nasıl şöyle bir iddiada bulunuyorsunuz? Allah kulların bütün hareketi, dura, dura, durağanlıklarını yaratmaya kadirdir. Ama bu kudretli kullarını o fiiller üzerinde kadir kıldığında sona eder. Yani Allah tüm Kulların hareket ve duanlıklarını yaratmaya kadirdir ama bu kudreti kulların o fiiller üzerinde kadir kudret sona er. Bunu nasıl söylersiniz? Şey Ancak Allah kullarından bir kuvveti geri alıyordur. Bu da kudretin hem zatla hem de dışarıda ilişkilerle, yani hem zati hem de, hem de olarak nitelenmesidir. Bu niteliğe sahip birine kendisinden fiilin ortaya çıkmadığı bir kuvvet, müspek etmek imkansızdır. Yine kudreti kaybolacak olanın razı ile kadir olduğunu söylemek, onların öğretimine göre imkansızdır. Burada vuru nokta neresi? Muhteşemlerin insan dilini kendi yapar demesi, dilini yaparken Allah'ın iltası olmak demesi, dilini yazmak kudretini yani istiğar, e, kabul edilerek bu kudretin Allah tarafından ve insanın verildiğini söylemesi, dolayısıyla insan yaparken Allah'ın yaratmasına duygulamış kendisi terbiyeyle konusu yapar demişler. Buradaki dikkat çektiği nokta eğer siz böyle diyorsanız o zaman demek istiyorsunuz ki Allah kadirdi e, bu kudreti de insana verdi. İnsana verdikten sonra kendisi o konuda kudret kullanmıyor. Eğer e, kudreti bu şekilde sınırlanıyorsa siz Allah'a kudreti kaybolan birine Zatıyla nasıl tabir edersiniz? Muhtecilerin sözlerini zikretmekle amaçla da yok. Yani buraya kadar muhtecilerin görüşlerini aktardı. Bir amacı var, bir hedefi var. Bunu da açıkça yazmış. Muhtecilerin sözlerini buraya kadar aktarmaktaki amacım aslında onları zikretmeye ihtiyacım olmamakla beraber aklını kullanan ve düşünen bir kimsenin muhtecilerin öğretisine böyle tevhidi ispatlamanın ve mühidlerin, dinsizlerin itirazlarına yatırarak etmenin imkansız olduğunu ve tevhid konusundaki doğru görüşün kendilerinden başkalarına yani ehlifinletin görüşü olduğunu bilmesini sağlamak. Tekrar yayınlığımı. Buraya kadarki mühidlerin görüşünü aktarıp eleştirmekteki amacım e, bilenlerin, bilmeyenlerin, okyanların, anlayanların e, mühidliği e, mühidlerle Tefik için savaşan bir ve milletlerle bir şekilde aktiği mücadele eden bir grup olarak görmesini görmemesini istiyorum. Görmelerini engellemek. Çünkü muhtezilerin kendisinde çelişkiler var. Muhteziler bu işi yapamaz, bu görev yapamaz. Ee, sonuç buraya çıkıyor. Buna da şunu düşünebiliriz. Demek ki İran muhtezileri yaşadığı dönemde, yani 340 yıllarda Semerkant o bölgede bir şekilde kâbi üzerinden. Yani muhiteciler iyi mücadele ediyor, mühitecilerle mücadele et, ederken demek ki muhitecilerle yapmak onlara bir eğilim var. Bu eğilimi engellemek için aklını kullanan ve düşünen bir kimsenin muhitecilerin öğretisine göre tebhili ispatlamanın mühitecilerle baş etmenin imkansız olduğunu, tehdit konusundaki doğru görüşün, onların dışındakilerin yani ehlifliliklerin görüşü olduğunu bilmesi sağlamak. Şunların üç şeyin adını çıkarabiliriz. Tevhidi ispatlamak, Muhtemiz'e tevhidi ispatlıyor ama var. biz daha iyi yaparız diyor. Ki, mülhitlerle e, mücadele ediyorlar, biz daha iyisini yaparız diyor. Şimdi olarak da tevhid konutundaki asıl doğru müzakla bizimdir diyor. Yani ehli i demek istiyor. Tevhidi ispatlamak, mülhitlerle, inançsızlarla aktif mücadele etmek, e, Tehlik konusundaki doğru görüşleri ortaya koymak, bunlar bizim yaptığımız şeylerdir. Sonra İlginç Çevik şöyle bir iddia da bulunmuştur. Her kadir olanın kudreti önce öncedir. Yani istitaat, kablet Her kadir olanın kudreti fiilinden önce İstitaat, kablet değil. Dolayısıyla bu, başkasının sayesinde kadir olan ve fiilde bulunan, dolayısıyla bir halden diğer bir, bir hale dönüşen, ve daha da değişik yok olabilen birinin nitelidir. O Allah zatıyla eşya güç çevirir ve yapar. Dolayısıyla onun bu konudaki söyledikleri yanlıştır. Niye? Niye? Çünkü <gülüyor> ünumatü gibi ekoli <gülüyor> iktidat <gülüyor> ne altı diyor. Yani insan birini yaparken o anda Allah'ın yararmasıyla gerçekleşir. İnsan terbiye eder, Allah yaradır. Yoksa önceden insana verilen kudretle ve insan Allah'tan bağırsa bir şekilde yapıyor değildir. Yüce Allah zatıyla. Evrene, dünyanın zararı güç çekilir ve yapar. Bu eşya diye vurgulaması, bunun için de dahi, insan dahil, insan dahil, her şey dahil. Dolayısıyla insan dahil her şeye güç ve yapar. Dolayısıyla onun bu konudaki söyledikleri gelmiştir. İnsanın fiili, evlerin yerlerine farklı. Yerlerini tamam Allah hükmedi ama insan kendileri yapıyor, anlayışlı yanlıştır. Böyledikli sayfalarda bundan daha etkili şekilde ortaya konukluyduk. Evet, bunun izahı yukarı da geçti. Başarıya uğraştıran Allah. Bu da onun zahattını bilen yapma, yani zahattan ayrı bir sıfat anlayışını kabul etmeme emaresi taşı. Mutlulukların bu anlayışı, zahattını bilen yapma, yani zahattan ayrı bir sıfat anlayışını kabul etmeme, Kudret sıfatları yemesi, masraf tarzındaki ilim, kudret dediğim gibi sıfatları evet, kabul ettiğinden emarisi taşır. Bunun yani sıfatlara zaten indirgemenin ve zaten özdeşleştirmenin yanlışlarına daha ödülen ortaya koymuştuk. Nereye atık ediyor? Şuraya atık ediyor. Daha önce koyduk diye. Allah e, eşyayı evreni yaratmadan önce kudret sahibi miydi? Evet. Kudret sahibi miydi? Yani Tadir'de. Kadir ise, Kadir olan evren yaratılmışsa, bu yaratılan evrenin, yaratıcısının e, kudreti de olması gerekir. E, kadir ismi veriyordunuz ama etkisini kabul etmiyorsanız kudret sıfatına, bu çelişkidir de demişti. Burayı atıf yaparak dedi ki, e, yani e, zati, zati, zati kabul sıfatı kabul etmemek yanlışlığını daha önce okuyalım. Sonra İdn-i Allah'ın evreni yaratma sebebine dair soru sorulmuştur. Allah evreni iyi için yarattı. Çünkü evrenin yaratmasının Allah'a faydası yoktur. Ve Allah bunu boş yere ve gayesi olarak da yapmamıştır. Dolayısıyla i̇bn bu soruya cevabı şu da bulunmuştur. Allah evrenin iyi için yarattı. Allah evreni ebedi müteaffat edilir, giriş ve tanıtım olarak yaratmıştır. Bu da hikmektir, amaçlılıktır. Dolayısıyla Allah'ın iyiliği Yaratıklarına ulaşacak bir fayda içindir. Yoksa yaratıklarından önce olan bir direkçeyle değildir. Dolayısıyla Allah'ın zili kullandan sudur eden, gina yapmaya, çeşitli şeyler şeyle uygulayabilir. İbn-i burada bir gerekçe söylüyor. Allah ademi yarattı? İnsan faydası olsun diye bir cevap veriyor. İşte bu cevabı, kadar etkili koydun. Aşağıda Ebu Mansur bana söyledik, eleştirecek. Ebu Mansur şöyle demiştir. Biz bu söze verilmesi gereken cevabı yufat açıklamıştık. Ne, nasıl açıklamıştı? Üç sayfa gelmişti. Özet şu, Allah'ın evreni eşyayı yaratma gerekçesinden dair soru sorulamaz. Niçin yaratma sorusu Allah sorulamaz? Çünkü birilerinin Allah'ın üzerinde yetki ve hükmadanlığının olması ya da onun fiilinin hükmet dışına çıkması imkansızdır. Dolayısıyla onun fiil hakkında soru olayız. Burada dikkat edersek, İmam bildi soruya cevap vermeden önce istedik soruyu belirliyor, bilmesi Eğer cevap verir miydi, cevap veriyor. Soru içinde tartıştığı, giriştiği ise hatalı ise önce o soruyu oluşturuyor. Bunu da aynı şey yaptı. İzin buna cevap vermeye çalışmış. Yani Allah evreni yarattı, yarabende. Allah evreni edebi miktarda gibi bir giriş, tanıtım olarak yaratmıştır. Yani dünyayı ahiretin girecek alanı olarak yaratmıştır. Bu Demiş. Dolayısıyla Allah'ın fiili yaratıklarına ulaşarak fayda içindir. Yani Allah'ın evreni yaratması insana fayda içindir. Yoksa yaratıklarından önce olan bir genetçeyle değildir. Dolayısıyla Allah'ın fiili kullardan fikir eden, bina yapmaya çeşitli şeyler üretmeye benzer. Yani e, bina yapan kişi binada oturması hedefler. Hedef vardır. Allah'ın hedefi de insanın e, gideceği ahireti ve cehennemi bilmesidir. Diye bir cevap vermiş. Ebu bir daha öyle söylemiştik, Allah için, niçin, niye soruldu, sorulamaz. Çünkü bu soruyu, sorulmasını kabul etmek, Allah birilerinin de yetki ve hükümanlığı olmasını gerektirir. İki, Allah'ın zaten hikmet dışında geçtiği olmaz. Dolayısıyla ben bir soruya e, cevap vermeyi kabul etmem diyor. E, sonra soru, gulubiyet hükmetini dinmeye dairdir. Ee, sorun diğer bir yönü de e, rübubiyet Allah'ın Rab'lığıyla ilgili hikmet bilmeye dairdir. oysa onun rübubiyetinin üzerimizdeki hakkı onu tanıyıp bilmek onun hakkını ve eminini bilmek ona itaat etmek onu rücretmek söylediğimiz ve yaptığımız her şeyde cevap vermeye hazırlanmaktır şimdi şu e, söylüyor bu soru yerine e, rububiyet hikmetini bilmemiz gerekiyor yani Allah niye yaratıp Resulat'ın peşinde koşmak yerine e, Allah'ın hükümetini anlamaya çalışmak gerekir. Yani Allah'ın rap olduğunu bildiğimiz zaman onu tanımamız gerekir. Sonra e, emrine bilmemiz gerekir. Allah bizden ne istiyor onu bilmemiz gerekir. Sonra ona itaat etmemiz gerekir. Onu yüceltmemiz gerekir. Sonra her yaptığımız şeyde ne yapıyorsak? Yaptığımız her şeyde sonucunu, hesabını Allah'a vereceğiz diye hazırlanmak gerekir. Bunu yapmamız gerekir. Bu da Allah'ın dilini gerekçelendirme arayışından ve soru sorak kimsenin sınırlarını açtığı konularda ve sorumlu olup karşılığına göreceği dilin eksiklerinde hiç çevirdiği hıslarda ona cevap yetiştirme çabasından bizi uzak tutar. Ve burası önemli. Burada şunu diyebiliriz, yani hadislerinde var. Min, Küsnü, İsrami, Mervi, Terkühü, Mala-yâni, Çin'in erdeme, kendine ilgilenmeyen şeylerden uzak durması. Bu Matri, Madri'yi Allah alemini, Çin'in yarattı sorusuna cevap vermek arayıcılar. mala olarak buluyor. Oysa, buna vakit etmek yerine, kumun peşinde koşmamız gerekiyor diyoruz. Allah'ı bilmek. Buna kafa vermemiz gerekiyor. Allah'ın emirlerini bilmeye, ona itaat etmeye, onu yüceltmeye, Yaptığımız her şeyde e, ona cevap, hesap vereceğiniz birinci yıl hazırlanmaya, bunlara uğraşmak gerekir. Bu da Allah'ın fiilini, gerekçelendirme arayışı. Bunu yaparsak, bunları yaparsak, bunları yaptığımız bu davranışlar Allah'ın fiilini, gerekçelendirme arayışında soru sorak kimsenin sınırların açtığı konularda, haddini açtığı konularda ve sorumlu olup karşılığına göreceği fiilin eksikleri, geri de yufçevledi hıfza da ona cevap yetiştirme çabasından bizi uzak tutar doğru şey yaparsak yanlıştan uzak kalırız yani Allah'tan hakkını emredilmek ikat etmek itaat etmek ücretmek, yaptığımız her şeyde hesap verme, birinci isimde olmaya çalışmak gerekir bunu yaparsak ee, hatta açık Allah'ın Allah'a gerekçelendirme gerekçelerdir mi arayış oluruz. diyor ilginiz yani bu Eşarilerle mağduriciler arasında nasıl bir fark var diye bakarsanız, bu önemli bir fark var. kelamı tesiriye biraz daha yakındırdı. Sorulara değer verip cevap vermek için tesiri açısından çok ayrıntılara girmişlerdir. Mahduricilere ayıran bu nokta. Mahduricilerin biraz daha burada hadislerin de etkisiyle, o din anlayışın etkisiyle soruyu kıymetlendirip o sorunun peşinde koşmak bir fayda sağlamayacaksa orada durmak gerekiyor onun peşinde kopmak, cevap verilebilir, uğraşmak, e, asıl yapılması gereken şeylerden insanlara uzaklaştırdı. O yüzden bu sorunun peşinde koşmak bir anlam ifade etmez diyor. Bu nokta, e, durmak, durması gereken durmak, maafizlik kelamında, eşari kelamında mutfaat edilir diyebiliriz. Okuyup geçelim. Onun ruhu yetim üzerindeki hakkı, onu tanıyıp bilmek, onun hakkını ve emrini bilmek, ona itaat etmek, onu yüceltmek, söylediğini ve yaptığımız her şeyde cevap vermeye hazırlanmaktır. İman etmenin etkisi böyle olması gerektir. O'nu bilmek, emrini bilmek, itaat etmek, yüceltmek, yaptığımız, söylediğimiz her şeyde cevap vermeye hazırlanmaktır. Bu da Allah'ın bildini gerekçelerdir ve arayışında. Bizim burada soru soran kimselerin sınırını açtığı konularda sorumlu olup karşılarına göreceği değinin eksikliklerinden yükseviliği hukuklar da ona cevap yetiştirme çabasından yüce Yani durulması gereken yerde durmak gerekiyor diyor. Bunu maddi bir yöntemiyle birleştirebiliriz. Yukarıda geçmiştir hatırlarsanız her bir organın kendi alanı var, sınırı var. Akılın da kendine bir sınır var. E, akıl herşey gidiyor, iddiasına da yürüyor, durması gerektiği yere durmasına yürüyor. İddiş sebebi, Allah'ın yaratıkları, yaratıklara fayda sağlamak için yarattığı şeklindeki ifadesi, ki fayda sağlama yesip ettiği şeydir, yani ebedi yaratmaktır tanıtmaktır, sorunun cevabı değildir. Çünkü İddiş sebebi, eşyanın yaratılma gerekçesi sorulmuş, O'nun zikrettiği şeyler yani iltiyan onlar varlıklar, yani insanlar ve cinler ise bütünden belli bir durumdur. Dolayısıyla bu sözü cevaplar satmaktır. Yani ilişkileri de Allah evreni niye yaratılıyor soruyor. Yani e, ahirete hazırlarsınlar, ahiretin hazırlığı olsun cevabına yeterli değildir. Çünkü e, bu cevapta sadece insanlar ve cinler düşünülerek ahirete hazırlık olsun diye cevap verilmiştir. Oysa evren dediğimiz anda insanın cilin olmadığı yerler de var. Yani bu yıldızlar var, gezegenler var, hiç görmediğiniz uzayın boşluk noktaları var. Bu soru dünya için kabul edilebilir ama evrenin hepsi için kabul edilebilir değil. Dolayısıyla yani bu cevap tam cevap değil. Kulların sinirlerinin kim tarafından yaratıldığına sordukları, İnsan tarafından yaratıldığını ispatlamak için cevabın da sürü ve günah düzgünün ettikleri etkiliçlerin kaderi kaderiyenin yani muhtedilerin adı da bu katastikoyuda değerlendiriyor. İlpar'da endişelik cevap vermeye çalıştı ama cevap veremedi. Yani hata yaptı. Benzer şekilde muhtedire de kulların, giyillerinin kim tarafından yaratıldığı sordukları insan tarafından yaratıldığını ispatlamak için İramında küfür ve günah dediğine münayet etkileri bağlamda, yani insan gün işliyor, günah işliyor günah Allah bunları yaratmaz, İnsan yapıyor. cevap vermeler bağlamında, kaderiyenin kavrı da bu kaderiyede değerlendirilir. Yani İbn-i yaratıkların bir kısmı olan, siyahat olan varlıkları dikkate alarak Allah'ın yaratıkları yaratmak da fayda sağlamak olarak belirtilmiştir. Kaderiyede insan etkilerinin bir yüzünü oluşturan günah ve tepülü dikkate alarak, İnsan fiillerini Allah'ın yaratmadığı söyleme varmış. İki yaklaşım, parti bir olma yönünden ortak. Buraya e, şu sun, şimdi şimdi ki, şimdi paramız, şimdi ki sunlar. Eee mütedil hocamız ayetlerden tam şu an bizim Anadolu güzelmiş. Yani inisiyatif yukarıda partici devlet verir. İnşa edittik olarak eğer geçirdiğimiz bu değerli öterior olsa insanlar ibaret değil. Muhtetelen de e, işte, Allah kime günah yaratmaz diye düşünerek insan fiillerini Allah yaratmaz diye bir konuda gidiyor. Oysa insan fiilleri sadece günah etmek değil. Bu da felsefi bir yaklaşımdır. Perspektifi kabul ediyor. Ancak Hadergel'in bu tahlili yanlıştır. Yani falcacı yaklaşım sonuca gitmeleri konuda dikmeler yanlıştır. Çünkü bunun yani fıhır ve günah insana ait olduğunu ispat yolu semii iken birinci söylenen şey yani kullanılan fiillerin yaratılmışların ispatı aklidir. Burada da önemli. Yani tam mağduricinin sistemini anlatıyor. Niye mağduricinin sistemini anlatıyor? Yani değil bilgi kaynaklarına belirliyor. Hangi bilgiler nerede geçtiğindir diye. Önemli küfür ve günah fiillerinin insana ait olduğunu ispatı. Bunun yolu iyidir Yani ayetlerden biz bunu anlıyoruz. Ama birinci söylenen şey yani kullanın, teyirinin yaratılmışların ispatı aklıdır. Ayetlere baktığımız anda sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı diye ayette geçiyor. Dolayısıyla e, sizi ve yaptıklarınızı gereken insana ve yaptığı fiilleri yaratan Allah'tır. Bu ayet de anlaşılıyor. Kullanım fiillerini yaratılmışların ispatı ise, bunu ispatlama yöntemiyse akliyidir. Makilden anlıyoruz. Ispatlarken de akliyol ile Allah ona rahmet eylesin İmam Mahalli şöyle demiştir. Bize göre asıl olan şudur. Artık bu kalıbı evdeyle e, giriş, gelişme şeklinde anlattıktan sonra sonuç kısmını yazıyor. Bize göre asıl o Allah Teala'nın yarattığı bütün yaratıklar üzerinde nimetlerinin eseri ve onlara gösterdiği cümmetliğin derinleri açıktır. Allah'ın yarattığı bütün yaratıklar üzerinde, yani insanlar, millet, yer, gök, canlı, cansız, her varlık üzerinde nimetlerinin izleri, eseri, örüntüsü ve onlara gösterdiği cümmetliğin derinleri akla Allah'ın yarattığı bütün varlıklar üzerinde onlara verdiği nimetlerin izleri eserlerinde ve onlara gösterildiği cömertliğin delilleri akla Bunu belgesel izleyenler daha iyi bilirler. Yani sine sine diğer tüm varlıklar yakından incelendiği halde bir zaman tablo halinde doğru asılacak kadar çok sanatlı yaratılıktır görülüyor. Oysa yaşam, o kısa ve bu kadar kısa yaşayacak varlıklar için kadar sanat geleneği, yaratılmış olmak insanı hayata bırakıyor. Buna dikkat et diyor Bütün yaratıklar üzerinde incelendiği zaman Allah'ın nimetinin eseri görülebilir yerlerinde Bir de onlara ne kadar demetçe ve davrandığı yerlerimiz. Allah'ın hükmeti ve birliğinin delaleti yaratıklarda mevcuttur. Allah'ın hakim olduğunu, hikmet iş şey yaptığının bir olduğunu e, aktinin belaleti anlaşılması yaratılardan meydandır. Burayı hatırladık. E, üç şeyi tekrarleyin. Madde bir evden e, yaratılmıştır. Evlerin yaratıldığına bu huzusu yaratılmış gerildeni anlarız. İki gene evlere bakarak gözlemleyerek bu Devletleri sebebiyle 11 bir hadisi, hadisiyatı art yaratan bir muhtisi olduğunu, yaratıcısı olduğunu anlarız. Üçüncü olarak da bu yaratıcının bir olduğunu anlarız. Bu üç şeyi dönüp dolaşıp tutar ediyor. Burada bir ekleme yaptı 3 Üçüncü maddelerin hikmeti ekledi. Yani halinin hadisi e, olduğunu, halinin mühtisi olduğunu, muhtisinin bir olduğunu anlarız diye bitirebiliyordum burada hikmete burgi yaptı yani adem'in yaratıcısının hikmetli ve bir olduğunu biz yaratıklardan anlarız. Bütün lanmamın ve iradesinin ki şebnelerinin yaratıklarda gerçek. Allah'ın evlerde hikmetmeye devam ettiği, insan üzerinde diğer canlılarda de hikmetmeye devam ettiğinin ve iradesiyle e, tasarrufta bulunduğunun, e, her an bunu yaptığının tüm yaratılmışlarda görüldü bir gerçekleşti. Buraya niye vurgu yaptı? Çünkü muhtedil iktisnara bulunuyordu. Demişti ki, insan dilini Allah yapmaz. Burada İmam Mahdil'de ona vurguluyor. İnsan değil, tüm varlıkların üzerindeki hükümranlığını e, iradesini kullandığına. Bu yaratılmış varlıklarda anlarız. Kudretinin ve eşyanın hakikatlerine ilişkin bilgisini alametli yaratıklarda gizlidir. Yani Allah'ın kudretini ve varlıkların e, hakikatlerine ilişkin bilgiyi de biz bu varlıklarda düşündüğümüz zaman akl gözlemleyerek anlarız. Bunlar onlarda vardır. Sen niçin nimet verdin? Niçin gömesteğin görünür kıldın? Niçin fikretin var? Niçin birliğin delili ortaya koydun gibi ilk verilen yani sorulara gelince, yani niçin minnet verdin, niçin demektin, niçin hikmetlisin, niçin birsin? Bir e, sorulara gelince, bunlar imkansız ve yanlış, aklın kabul etmeyeceği ve son derece çıkmış sorulardı. Yani bu soruyu Allah sorman sorun çıkmıyor, onu anlamadığını gösteriyor. Yani niçin minnet verdin, niçin demektin? İçin hikmetli iş yapıyorsun, için bir sil, bir sorular, e, aklın kabul etmeyeceği ve çiftin sorular. Niye çiftin? Yani, bu soruyu Allah'a tanıyorsan hakim diye, Allah'ı duyuyor da tanıyorsan, e, hakimliği de tanıyorsan, vahim olarak tanıyorsan, bu çürük deme Bu yüzden böyle sorular esas yapmıştır. Yani böylesi soru katabildiğin derdi çıkarılmakta aynı hizmetine ayırtılıyor, yani görüyor. Ama bir edelim, yine de gene soru ortaya gelmişse cevap vermeyi tercih ediyor, cevap veriyor. Çünkü inançla ilgili soru bir kere duyulduğu zaman cevap vermeseniz onu, e, kişiyi aklına atamaz, o yüzden cevap veriyor. Ama cevap verdiği sonra söylüyor. Bunlar malayani, keşke sormasa, ilişkiler bunu gündeme getirmeseydi diyor. Sonra şöyle şeyden denebilir. Allah yaratıyla görmek, zat ve tadil ve ile bilen alim olduğunda yaratmak suretiyle, yaratıklarla cömertlik etmiştir. Çünkü o yaratıkları yaratmıştır. Çünkü o cömertlik yapmaya ve insanların gösterilmeye kadirdir. Bize göre bu sorunun aslı yanlıştır. Yani burada bu soruyu sorma, için âlemi yarattığı sorusuna, Allah puanınıza bu soru sormaması gerekir. sorun sorunun aslı yanlıştır. Bu soruya cevap vermek çabalarını da gereksizliyor. Onun aslında iftaz ediyor. Aslında bir soru yanlış olmamak Çünkü biz fiili zatla özleştiririz. Ve bize göre o fiil de özellikle nitelenmiştir. Dolayısıyla fiil ve olarak Allah niçin şunu yapmıştır? Allah niçin evreni yapmıştır? Şeklindeki soru Allah niçin giden bir Rabb'tir? Sorusu gibidir. Yani Allah niye Allah'tır? Allah niye Rabb'tır? Sonuçta ne kadar saçmalıysa o sorlar da bu kadar sarsıydı. Hem kendim bir ekleme yaptım. Şöyle okuyabiliriz. Biz fiili zatla özleş teşhislerimiz ve bize göre o fiille yani etkinle, etkin sıfatı ve bunun fiiliyle ezeli olarak nitelenmiştir Allah etkinle tek bir sözü bir sıfattır ve tek bir zeli olarak tek bir ne Allah'ın sıfatıdır. Dolayısıyla ille ilişkili Allah niçin elleri yapmıştır? Şehirde bir soru. Allah niçin yaptır? Soru bile aynı. Allah niçin bilen, Allah niçin kadir demek de aynı. Peki, tek bir Allah'ın sıfatı. Niye sen bu sıfatla sahipsin? Soru muhabbetsiz. Burada bırakalım. Yani çünkü ben... Tabii şeyden de konu. Bu daha fazla transkript aynı et olmadı. kaldığımız yerden devam ederiz. Konu burada bitmiş oldu.